Evet, biz de teşekkür ediyoruz Sayın Hanım. Şimdi sırada Hande Nur Boz. Hayırlı günler değerli hocalarım. Ben doktor, doktor öğrencisi Hande Nur Bozdoğa. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi'nde doktor öğrenimime devam etmekteyim. Bugün sizlere Hannah Arendt'te kötülük problemine dair bir sunum gerçekleştireceğim. Yalnız ekran paylaşamıyorum. 20. yüzyıl Avrupa'sında ırksal baskı ve şiddete maruz kalmış Yahudi bir isim olan Hannah Arendt'in kötülük kavramına yönelik tasavvurunun din felsefesinde kötülük problemine dair literatür içerisindeki yerini ortaya koymaya çalışacağız. Ee, çalışmamızın amacından önce kötülük nedir? Genel olarak onu tarif edelim. Evrende var olan kötülüklerle kadir Mutlak, alim Mutlak ve salt iyi olan bir tanrının varlığı düşüncesi nasıl bağdaştırılabilir? Genel olarak kötülük meselesi din felsefesi literatüründe bu şekilde tanımlanmıştır. Amacımız Arent'in bizlere sunmuş olduğu kötülük tanımıyla e, din felsefesi literatüründe yer alan kötülüğün e, arasında ne gibi bir e, uygunluk, uyum ya da farklılık var bunları ortaya koymak ve irdelemektir. Hipotezimiz ise Arendt'in sunduğu kötülük tasavvurunun e, din felsefesine yeni kavram ve muhtevalar kazandırdığı, yeni nitelikler kazandırdığıdır. Çalışmamızın önemi politik, toplumsal ve ırksal şartların insan eylemlerinin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesinde din felsefesi açısından fayda ve zararların ne olduğunu ortaya koymaktır. E, Arendt'in kötülük problemi üzerine e, bugüne kadar hazırlanmış bazı çalışmalar da bulunmakta ancak onları incelediğimiz zaman Din felsefesi disiplinindeki kötülük probleminin e, o yönün yani e, doğrudan Arentin kötülük problemi konusundaki görüşlerine odaklanılmış din felsefesi literatürünün tasnifatı bu konuda ihmal edilmiş gibi görünmektedir. Ayrıca birinci kaynaklardan da genel olarak bahsedilmemiştir. Biz de bu e, açığı fark edip çalışmamızın özgün yönünü ortaya koyacak olursak e, Arentin eserlerinin yani daha doğrusu birinci kaynaklardan hareket ederek onun kötülük konusundaki görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. Ee, çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerini takip ettik, şahıs ve eser incelemesinde bulunduk. Temel kaynaklarımız e, Arendt'in e, The Origins of Totalitarianism, e, İnsanlık Durumu, Each Man in Jerusalem, Formasyon Sürgün Totalitarizm Anlama Denemeleri adındaki eserleri temel e, eserlerimizi oluşturmaktadır. Konumuz yukarıda da bahsettiğimiz gibi 20. yüzyılda yaşamış olan Arendt'in kötülük problemine dair görüşlerini din felsefesi içerisinde değerlendirmektir. Arendt kimdir? Öncelikle ona değinelim. 1906-1975 yılları arasında yaşamış bir düşünürdür. Kendisi Almanya doğumlu, Yahudi kökenli bir siyaset bilimcisidir. Siyaset bilimcisi olmasını özellikle vurguluyoruz çünkü kendisine bir felsefecidenmesini kabul etmemekte. Bunun için e, okumalarımın esnasında çıkarabildiğimiz kadarıyla iki sebep bulunmaktadır. Birincisi e, araştırmalarının tekil insanlardan değil de genel olarak evrensel değerler ve dünya insanlarını, insanlığını ya da e, kapsamış olmasıdır. İkincisi ise Nazilerin uyguladığı soykırımda e, benimsedikleri belli bir felsefe vardır diyor kendisi. E, onların kendi görüşlerini felsefeye dayandırmaları, benim yapmış olduğum çalışmaların Felsefi olarak nitelendirilmesine bir engel gibi görünüyor. Ona göre diyor Arendt. Bu nedenle e, kendisini bir felsefeci olarak tanımlamamakta. Hitler iktidara gelince 1933 yılında Almanya'dan ayrılıp Fransa'ya geçiyor. Ardından orası da e, yine e, Nazilerin e, sebebiyle Naziler sebebiyle karışınca Amerika'ya yerleşiyor ve Amerikan vatandaşlığını alıyor. E, bununla birlikte Yahudi Göçmen Hareketi'nde bir aktivist olarak da e, faaliyetlerine devam ediyor. Martin Heidegger'in öğrencisi, çeşitli felsefe tarihindeki çeşitli düşünürlerle birlikte en önemli olarak Martin Heidegger'in e, öğrencisidir kendisi. Karl Jaspers'ın e, danışmanlığında doktorasını tamamlamış doktora tezinin konusu da Augustine'da sevgi kavramının üzerindedir. E, Hannah Arendt hakkında gerek hayatı biyografisi gerekse e, görüşler hakkında da, daha detaylı bilgi için e, Hannah Arendt adındaki filmde e, tavsiyemiz olarak izlenebilir. E, Hannah Arendt'in kötülük Tasavvur, yani eserlerine neden kötülük tasavvuruna yer verdi? Bunun planla bak baktığımızda daha çok politik gerekçelerin yer aldığını görmekteyiz. Ee, onun kötülük problemini açıklarken kullandığı temel kavramlar Nasyonel Sosyalist Partisi, diğer bir deyişle Nazi Partisi, Nihai Çözüm ya da literatürde yer aldığı şekliyle The Final Solution, e, Totalitarizm ve Antisemitizm kavramlarıdır. E, Arendt'in e, kötülük problemi hakkında temel gerekçesi şudur. Yaşadığımız dönemde, İkinci Dünya Savaşı döneminde e, Nasyonel Sosyalist Partisi Almanya'da Hitler önderliğinde nihai çözüm adı altında e, antisemitist bir politika yütmüştür. Amaçları da e, Alman ırkını saflaştırmak ve yüceltmektir ve geri kalan ırkları ortadan kaldırmak, en azından Almanya e, dışında tutmaktır. Bu amaçla toplama kampları e, kurmuşlar ve burada çeşitli eziyetler, işkencelerde bulunmuşlardır. E, Arent bunu şu şekilde sorunsallaştırmıştır. Kötülüğün bir sembolü olan bu kampların anlamı nedir? Yani neden böyle kamplar kuruldu? Eğer e, ırkını saflaştırmak ve ağrı eleştirmek istiyorsan farklı yöntemler de deneyebilirsin şeklinde e, Hitler özelinde bir soru yöneltmiştir. Kendisi yine bu soruya cevap vermiştir. Bu kampların ifade ettiği e, yalnızca halkı imha etmek ve insan onurunu kırmak değil, bunun yanı sıra bilimsel olarak kontrol edilen şartlar altında insan davranışının bir ifadesi olan kendiliğin denliği bizatihi ortadan kaldırmak ve insanları önemsiz bir şeye, hayvanların dahi olamadığı bir şeye dönüştürmek için dehşetli bir deneye hizmet etmektir. Bildiğiniz gibi aç olduğunda değil de bir zil çaldığında yiyecek yemek üzere eğitilen Pavlov'un köpeği sapkın bir hayvandı. E, Arendt burada şu noktalara işaret etmiştir. Evet Hitler'in uyguladığı bir düşünce var, nihai çözüm projesi var. Onların amacı halkı imha etmek ya da onları baskılamak değil, aslında insanları soyutlaştırmak, insan olma baskından uzaklaştırmaktır. Bildiğimiz gibi normalde insanlar acıkınca yemek yerler. Pavlov uyguladığı deneyde koşullanmışlık üzerine zil sesinden sonra hayvanda bir yemek yeme ihtiyacı oluşturuyor. Arent buna bir teşbih yaparak insanların bu toplama kamplarındaki Yahudilerin kendilerine verilen emirlere artık hiçbir tepki vermeyip doğrudan yerine getirdiklerini, bilişsel herhangi bir akıl yürütmeye girmediklerini söylemiştir. Arendt bu şekildeki naz uygulamalarını bir totalitarizm olarak değerlendirmiştir. Ancak totalitarizmin bildiğimiz baskıcı yönetim şeklindeki tanımından biraz uzaklaşmış, önemsiz ve gereksiz insan fikrine dayandığını söylemiştir. O e, totaliterizmin amacı insanlara önemsiz ve gereksiz olduklarının düşünmelerini sağlamakmış e, Arent'e göre. E, öncelikle e, bunun için yapılan uygulamalardan biri insanların tüzel kişiliklerini ortadan kaldırmak. Ardından ahlaki kişiliklerini e, son vermek. Böylece aslında insanlık basmadan uzaklaştırmaktır Arent'e göre e, Nazilerin amacı. E, Arent bunu yine bir e, benzetmeyle açıklar. Pavlov'un deneylerindeki köpek gibi davranan Gaz, gaz odalarına kendi ölümlerine giderken bile kusursuz bir uyumla karşılık veren insan yüzü ölü gibi kuklalar haline getirilmiştir Naziler tarafından Yahudiler. Arentin kötülük problemine dair görüşlerin arka planını bu şekilde sunduktan sonra bunun kötülüğe dair iki e, ayrı tasnifinin olduğundan bahsedebiliriz. Kendisi aslında çalışmalarında öncelikle radikal kötülükten bahsetmiştir. Birkaç çalışmasında bahsetmiş ancak temelde The Origins of Totalitarianism adlı eserinde bahsetmiştir. Bu eser totalitarizmin kaynakları adında Bahadır Sina Şener tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş. Aslında tek ciltten oluşmamakta. Totalitar, totalitarizm, emperyalizm ve... Antisemitizm adıyla üç ayrı ciltte ifade edilmiştir. Bu eserde radikal kötülükten ne kastettiğinden ve nazi güçlerinin uyguladıkları işkencelerden bahsetmiştir. Ona göre nazi kamplarında uygulanan kötülükler dünya boyunca, dünyada e, o güne kadar yapılan kötülüklerden o kadar çok üst seviyededir ki bu nedenle radikal olarak adlandırmayı hak etmektedir. E, i̇nsanlar tamamen bilinçten yoksun, e, tamamen bir tabiri caizse sürü psikolojisine getirilmiş şekildedir bu kamplarda ona göre. Ancak kendisi katıldığı bir duruşmada aslında Nazilerin uyguladığı bu kötü davranışların bir yandan da kendileri tarafından sıradanlaştırıldığından bahsetmiştir. Bunu Adolf Eichmann'ın Kudüs'te katıldığı bir duruşma bağlamında söylemiştir. Nazi subaylarından olan Adolf Hichmann Arjantin'e kaçmış. Naziler Almanya'daki etkinliğini kaybettikten sonra. Burada İsrail ajanları tarafından yakalanmış ve Nazi, Nazi dönemindeki uygulamalarda görev aldığı gerekçesiyle duruşmaya sevk edilmiştir. Bu duruşmaya The New Yorker dergisi temsilcisi olarak Arendt katılmış bir gözlemci sıfatıyla oradaki gözlemlene dayanarak kötülüğün sıradanlığı fikrini kavramsallaştırmasını oluşturmuştur Arendt. Bunun arkasında söylediği gerekçeleri biz üçe tasnif ettik. Birincisi e, Hitchman duruşma esnasında oldukça sakin bir tavırda, yani o kadar büyük katliamlar gerçekleştirilmiş, binlerce insan ölmüş. Buna rağmen Hitchman oldukça serin bir e, duruşla açıklamalarda bulun, bulunmuş ve bu arendi oldukça şaşırtıyor. İkincisi, e, kendisi bunca kötülüğe sebep olan e, insanı, e, yani Hitchman ve onunla birlikte görev alan kişileri, Onları görmeden önce ancak bir canavar bunları yapabilir ya da şeytan şeytan olan insan görünümlü kişiler bunlara sebep olabilir diye aklında tasavvur ettiğinden bahsediyor. Ancak onu gördüğünde beyaz, tertemiz giyinmiş bir insan olduğunu fark ediyor. Yani benim tahayyül ettiğim kişiyle bu kadar eli ayağa tabiri caizse kullanılır bizde. el ayağa düzgün insanın bu kadar kötülüklere nasıl sebep olabilir şeklinde bir düşünceye sevk oluyor. Üçüncü olarak da... E Esas kötülüğün sıradanlık fikrine onu ulaştıran ee, içmın açıklamalarıdır. Kendisine neden böyle bir faaliyette yer aldığı mahkemece sorgunca içmın ee, ben yukarıdan emir aldım, bana ne emredildiyse onu yaptım. Aslında bir kötülüğe sebep olmadım ya da amacım bir kötülüğe sebep olmak değildi şeklinde izah getiriyor. E, hatta kendisinin Yahudi tanıdıkları olduğunu, ahbapları olduğunu, onlara çeşitli yardımlarda bulunduğunu, onla, kendisinin de onlardan çeşitli yardımlar aldığını e, kötülük kavramından kendisinin de diğer insanlar kadar tiksindiğinden bahsediyor. E, bu tavrı e, Arendt'i oldukça şaşırtıyor. E, baktığımız zaman önce eserlerinden bahsedelim isterseniz. E, kötülüğün radikalliği hakkında sol tarafta gördüğümüz eserin orijinali, orijinsel totalitarianizm. İkincisi de e, Türkçesi. Bu da kötülüğün sıradanlığı hakkındaki eseri. E, resimde görmüş olduğumuz da Adolf Eichmann. Duruşma esnasında, Kudüs'te. Ee, İç bunu bu konudaki tutumlarına dair, ee, daha doğrusu yaptığı beyanları, e, ben okumalarım esnasında oldukça bilinen Stanley e, Migram'ın, sosyal psikolog, e, psikolog Migram'ın iki deneyine benzettim. Burada da sizlerle paylaşmak istedim. Birincisi itaat deyin, deneyi, ikincisi eş uyma deneyi. E, i̇taat deneyinde hiyerarşik bir yapı öngörülüyor. Üstün e, alta verdiği emirler e, hiçbir sorgulamadan, geçirilmeden doğrudan yerine getiriliyor. E, emir itaat zinciri şeklinde. E, ve yerine getirilirken oldukça istelleştiriliyor. Verilen emrin içeriği herhangi bir akli süzgeçten geçirilmiyor. Baktığımız zaman içmanda yaptığı açıklamada ben bir kötülük, kötü fiil yerine getirmedim. Üstlerimin bana verdiği emri sadece yerine getirdim. Şeklinde beyanda bulunması e, Migram'ın itaat deneyine e, bir örnek teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Eş fıyma deneyine baktığımızda da duruşma esnasında iç dışında başka askerler de e, yargılanmıştır ve e, Kudüs'teki duruşmada ve burada da e, kendilerine neden e, böyle bir kötü fiilde, soykırımda yer aldıkları sorulduğunda sor olduğunda e, kendilerinin e, iç yaptığı açıklamalara tabi olduğunu, o ne derse doğrudur şeklinde bir kabullerinin olduğunu söylemişlerdir. E, bu da eş uyma deneyine e, benzemektedir. Şu açıdan eş uyma deneyi ise eşitler arasında, herhangi bir hiyerarşi yok, eşitler arasında birinin söylediğine diğerleri tabi oluyor. Bunu ifade etmekte. Ee, bu açıdan da eş deneyine bu izahı benzettik. Ee, çalışmamızda ulaşılan bazı sonuçlar var. Bunlardan birincisi e, Arendt'in kötülük kavramının din felsefesi literatüründeki kötülük kavramının tanımına e, kapsam ve sınırlıkları açısından bazı katkılarda bulunduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca e, yaptığımız okumalar esnasında radikal, radikal kötülüğün kavramı e, Arent tarafından kötülüğün faili bakımından ele alındığını düşünmekteyiz. Yani neden e, e, bu kötülükler e, radikal kötülük? Çünkü e, insanlar tarafından, kötü insanlar tarafından icra edilmiş şu şu gerekçelerle şeklinde izah bulunuyor Arent. Yani faili bakımından değerlendirerek radikal e, nitelendirmesinde bulunmuştur. İkinci husus onun radikal kötülüğü din felsefesi literatüründe ahlaki kötülüklerden biri olarak değerlendirilebilir. E, çünkü dediğimiz gibi e, insan iradesine ve istencine dayalı olarak bir kötülüğün e, icra edildiğinden bahsetmiş kendisi. Bu nedenle metafizik kötülük olsun, ahlaki kötülük olsun bunun dışında kalmakta. Ee, özür diliyorum, metafizik kötülük olsun, doğal kötülük olsun bu tanımlamanın dışında kalmakta ve ahlaki kötülük kapsamında değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Ee, kötülüğün sıradanlığına baktığımız zaman o da daha çok kötülüğün sonuçları üzerinde durulmuştur e, gibi düşünüyoruz. Bunun nedeni ise e, insanların kötülüğü içselleştirip, naz uygulamalarında yer alan kişilerin kötülüğü içselleştirip, Günlük hayatlarından bir sohbet ediyormuş gibi onlardan bahsetmesi sonucunda Arendt'in bu sonuca ulaşması kötülüğü sonucu açısından ele aldığını aldığı fikrine bize ulaştırmıştır. Arendt, radikal kötülükte kötülüğün anlaşılmaz ve açıklanamaz olduğunu ileri süren agnostik bir tavır benimsemiştir. Bu ortaya konmuş olur. Burada günümüzde bir benzetme kurmaya çalıştım aynı zamanda. Radikal kötülük ve kötülüğün sıradanlığı Arendt'in bizlere sunmuş olduğu iki kavramsallaştırma. Bugün Dün baktığımız zaman Arakan'da, Myanmar'da, Suriye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan bir takım zulümler, işkenceler var. Bunlar da tabii ki kötülük e, o de değerlendirilebilir, değerlendirilmelidir ya da. E, baktığımız zaman çok ciddi anlamda e, kötü fiillerde bulunulmakta. Bu açıdan radikal düzeyde kötülükler olarak e, görülebilir bunlar e, ancak bununla birlikte özellikle e, dünya güçleri olan Avrupa Avrupa'nın batının ve bunlara sessiz kalması genel olarak herhangi bir e, bir açıklamada bulunmaması ya da önlemin alınmaması da kötülüğün Belki de artık sıradanlaşmaya başladığını gösteriyor olabilir hani güne günümüze entegre ettiğimizde bu tür sonuçlara da ulaşabilme ihtimalimiz olabilir diye düşündük e, netice itibariyle akli fonksiyonları yerinde olan her insanın fikirsizliğe düşmeden kendini kötülüklerden alıkoyma kapasitesine sahip olduğunu bu nedenle her insanın yapmış olduğu fiillerini iyi ve kötü e, kategorilerine dahil ederek bu bağlamda düşünerek e, bir ölçmesi gerektiğini düşünmekteyiz e, son olarak Çalışmamızda ulaşılan sonuçlar, kötülük problemine radikal ve sıradan olmak gibi iki ayrı kavram kazandırmıştır. Ee, ve Bununla birlikte şunu söyleyebiliriz, ileri çalışmalar adına. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu sonuçları açısından e, kötülük problemine dair yapılan çalışmalar genellikle düşünür ve onun kötülük problemi tasavvuru etraf, etrafında değerlendirilmiş. E, belki... Genel olarak 2. Dünya Savaşı döneminin sonuçlarının bizlere sunduğu kötülük problemi bağlamında bir kavram haritası çıkarılan çalışmalarda yerine getirilebilir. Yani genel çerçeveyle 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları nasıl bir kötülük algısı çıkarmıştır şeklinde bir çalışma birkaç düşündüğün görüşleri göz önünde bulundurularak oluşturulabilir diye düşünmekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Handan Hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Hem güncel hem de din felsefesinin temel konularından birisi. Ayrıca kelam alanında önemli konulardan biri olan Hüsn Kubu konusuyla da yakından ilişkili bir konuyu. Güncel bir isim son dönemlerde yaşamış, önemli bir, felsefeci diyeceğim ama izin vermiyor aren'te. Siyaset bilimci tarafından ortaya konulduğunu bizlere takdim ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kötülüğün sıradanlığı gerçekten radikal kötülükle birlikte önemli bir kavram olarak önümüzde duruyor. Fakat değindiğiniz önemli bir nokta vardı. Orayı da ben üzerinde durarak ya da altını çizerek ifade edeyim. Bosna'da, Çeçenistan'da, Suriye'de, Afganistan'da, Arakan'da e, yapılan kötülükler sanki kötülük değilmiş gibi hiç konu edinilmez, konuşulmaz. E, oradaki kötülükler aslında sıradan bir hale getirilmiştir. Hatta Filistin'de, Gazze'de yıllardan beri sürdürülen politikalar maalesef böyle bir sorun da e, gündeme getirmiş oluyor. Ee, önemli noktalardan birisi de şu kötülük problemiyle ilgili. Ee, özellikle kötülük sorunuyla ilgili olan literatür tarandığında doğal kötülüklerde değil ama e, ahlaki kötülüklerde hep Yahudi katliamı kötülük olarak verilir. Oysa Bosna'da, Filistin'de, Çeçenistan'da veya dünyanın farklı bir yerindeki bir konu hiç örnek verilmez. Özellikle ilgimi çekmiş ve araştırmıştım. Sadece bir iki tane makale ve bir iki tane kitap görebilmiştim. E, bu da e, işin üzücü bir tarafı olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. E, değerli katılımcılar, değerli izleyiciler, Oku Okut, taraf, e, Oku Okut Derneğimiz tarafından düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun altıncı oturumu olan Kelam ve felsefe araştırmalarının böylece sonuna ulaşmış olduk. Ben tekrar sunum yapan değerli hocalarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, ediyorum. Ee, özellikle de e, sempozyumun düzenlemesine öncülük eden, derneğimizin de başkanı olan Doktor Abdullah Demir'e ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum ve sözleri e, kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam sizin Başkanım, teşekkür ediyorum Öncelikle sizin kıymetli bilgilerinizi aktardığınız için sunum yapan kıymetli genç araştırmacılara da sempozyuma katıldıkları emek verdikleri sunum yaptıkları için teşekkür ediyorum Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bizim oturumdan sonra saat bir buçuk gibi tarih araştırmaları oturum başlayacak Bu oturumda özellikle önemli Çünkü Avrupa'da üniversite nasıl ortaya çıktı nasıl gelişti bu konuda doktora çalışması yapan, bu konuda yoğunlaşan bir hocamız sunum yapacaklar. Ayrıca e, İslam dünyasından da Emeviler dönemi e, konu edinilecek. Emevilerde Arapçalaştırma faaliyetleri, Arapçaya tercüme faaliyetleri ele alınacak. Size de o oturuma davet ediyorum. Aramızda Celal Demir Hocam da var, Okul Kutu Derneği Yönetim Kurulu Hocamada da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. özel sonraki oturumda üniversite konusu ele alınacağı için hocamızdan da inşallah istifade ederiz. E, hocam var mı katkılarınız? Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. İki gündür oturumları izliyorum. E, benim alanım aslında e, bilindiği gibi e, Türk dili ve Türk dili öğretimi. Ama e, çok faydalı e, bildiriler geldi. Çok müstefil oldum. Bütün e, konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, öğleden sonraki tarih konulu e, oturumu da başından sonra izleyeceğim. Arkadaşlarımın katkılarına dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetleri düzenlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Devam edelim inşallah. Görüşmek üzere. destek